Begüm ödevlerini bilgisayarda yapıyormuş. Sayfanın tam ortasına 13,09 santim genişliğinde bir şekil yerleştirmek istiyor. Sayfanın genişliği de 21,59 santim. Şeklin sayfanın tam ortasına gelmesi için Begüm sol tarafta ne kadar boşluk bırakmalı? Şimdi neler olup bittiğini bir gözümüzde canlandıralım. Genişliği 21,59 santim olan bir sayfamız var. Yani buradan, buraya kadar olan uzaklık 21,59. Sayfamızda da çizelim. Şimdi bu Begüm'ün sayfası. Sayfanın genişliği 21,59 santim. Alışıldık bir boyut değil bu ama örneğimizde bu verilmiş, o yüzden bu ölçüyle devam edeceğiz. Begüm bu sayfanın tam ortasına 13,09 santim genişliğinde bir şekil yerleştirmek istiyor. Şimdi de şeklimiz. Şeklimizi de başka bir renkle çizelim. Şeklin genişliği 13,09. Şeklimizde bu olsun. Begüm bu şekli sayfanın tam ortasına yerleştirmek istiyor. Burası 13,09 santimetre ve sorumuz şu şekildeydi. Şeklin sayfanın tam ortasına gelmesi için Begüm sayfanın sol tarafında ne kadar boşluk bırakmalı? Yani aslında sordukları şeklin tam ortaya gelmesi için buradaki mesafe ne kadar olmalı? Soruyu bu şekilde de düşünebiliriz. Bu sorudaki püf nokta şu. Şeklin tam ortaya gelmesi için buradaki uzaklıkla buradaki uzaklık aynı olmalı. Değil mi? Bu uzaklık ne kadarsa buradaki uzaklık da aynen o kadar olmalı. Bunu düşünmenin bir yolu şu. Diyebiliriz ki, tamam 21,59 santimden 13,09 santimi çıkaralım. Bunu yaptığımızda, elimizde kalan bu iki uzaklığın toplamı olacak. Sonra sadece bir taraftaki mesafeyi bulmak için de bunu ikiye böleceğiz. Çünkü bu uzaklığın yarısının sağ tarafta, yarısının da sol tarafta olmasını istiyoruz. Şimdi önce sol taraftaki boşlukla, sağ taraftaki boşluğun toplam uzunluğunun ne kadar olduğunu, ne kadar olacağını bir bulalım. Sayfanın toplam genişliği neydi? 21,59 santimdi. 21,59'dan 13.09'u çıkaracağız. İkisi de santimetre 8.5, 8.50 santimetre oldu değil mi? Her iki taraftaki boşlukların, uzunluklarının toplamı 8.50 santim olacak. Sadece sağdaki ya da sadece soldaki boşluk değil, sağda ve solda bıraktığımız boşlukların toplamı 8.5 santim. Bu uzaklık artı bu uzaklık. Eğer şeklin tam ortaya gelmesini istiyorsak, bu uzunluğu sol taraftaki boşluk ve sağ taraftaki boşluk eşit olacak şekilde bölmeliyiz. Yani bu uzunluğu ikiye böleceğiz. Eğer 8,50'yi ikiye bölersek veya ikiye bölmek yerine 1 bölü 2 ile de çarpabiliriz. Zira ikisi aynı şey. 8,50 santime 1 bölü 2 ile çarparsak, 8 elinin yarısı yani 4,25 santim ediyor. Eğer şeklin tam ortaya gelmesini istiyorsak, o zaman burası 4,25 olacakmış. Ve tabi burası da 4,25 olacak. Gördüğünüz gibi 4,25 ile 4,25'i topladığımızda 8,50 ediyor. Ve bunu da 13,09'a eklediğimizde, kağıdın toplam genişliğine ulaşıyoruz. Yani Begüm'ün sayfanın sol kenarında ne kadar boşluk bırakması gerekiyormuş, 4,25 santimetre.